Herkese selamlar Evet e, biz ev aramaya devam ediyoruz e, Bu videoda da ev ararken yaşanacak Muhtemel problemlere ele alacağız öncelikle e, şöyle söyleyeyim Türkiye'de iken henüz gelmemişken e, ilk etapta tutacağınız geçici evinizi daha uzun süre tutmayı unutmayın Biz bir hafta 10 gün gibi bir şey tutmuştuk e, baktık ki zaman doluyor, ne yapacağımızı tam bilemedik mesela, e, uzattık mecburen. Ama problem oldu yani, bizden sonra birisi kiralamıştı, neyse ki iptal etti, e, biz de devam edebilirdik, uzatabildik. Yani en az 20 gün, hatta, hatta bir ay, ay e, şey yapabilirsiniz, ilk etapta tutacağınız evinizi bu şekilde tutabilirsiniz. Sonra e, şöyle söyleyeyim. Buraya gelmeden önceki e, ev kiralarını araştırırken Mesela biz şunu bilmiyorduk e, Biz işte atıyorum ev kirası ne kadar olur? 500 pound İşte 550 pound falan olur Gibi düşünmüştük yani Bunun yanında Cancel tax mevzusu var Belediye vergisi e, 80 ile 280 arası Değişiyor tahmini. galiba tahmin olarak A'dan H'ye kadar çeşitli bantlar varmış Bu bantlara göre e, Rakamlar ele alınıyormuş ee, sanırım web sitesinden falan bunlar bölge bölge kontrol edilebiliyor edilebiliyor ee, oradan bakıp benim bulunduğum bölge hangi bölge ise ona göre belediye vergisi de o şekilde olabiliyor bunun yanı sıra evler genel olarak eski zaten burada yeni ev yok gibi bir şey ee, çünkü her şey çok önceden planlanmış Şehir çok önceden kurulmuş, geçen e, Nur abi bahsetti, çocuğun gitti okulun 700 yıllık olduğundan bahsetti. E, düşünün yani, gerisini siz düşünün. Şimdi birkaç tane eve bakmaya gittik. E, şimdi ilk etapta o yeni geldiğimiz için zaten e, zaten sadece iki kişi olduğumuz için kiralar, yani küçük ev bakıyoruz biz genelde, stüdyo ya da bir artı bir bakıyoruz. 600 lb'dan aşağı doğru düzgün Yani Hayır 600 lb'dan aşağı doğru karit düzgün yok yoksa, Bir de mesela evlerde şöyle bir olay var Yani geçenki videoda da vardı ee, Bildiğin şey hani Çamaşır makinesi dışarıda Yani bunu niye dışarıya koyuyorlar bilmiyorum Böyle bir kültür mü var İçeride ses, var, ses yapmasın var. diye evet. mi Yani Stüdyoda ya da bir artı 1'lerde de böyle Mesela biz tekrar, dün gittik bir yere. E, çamaşır makinesini bildiğiniz dışarıda kulübe gibi bir yer var. Oraya üç tane çamaşır makinesi koymuşlar falan yani böyle. Bunun yanı sıra ne var? E, Buz dolabı var. Yine küçük evlerde buzdolapları şey oluyor. Kesin böyle. Altı, mini. Aynen mini ofis tipi buzdolapları oluyor. Bunlar da birazcık şey sıkıntılı. Yani yetmiyor, tencere bile girmiyor içine. Sonra ee, düşünelim. Dün bir eve gittik, dün iki tane eve gittik. Dün gittiğimiz evde şey vardı. Yani fiyatı uygundu, ev büyüktü, ama ev çok eskiydi. Bak gördüğünüz gibi yol veriyorlar bize. <gülüyor> Türkiye'den alışık olmadığımız durumlar, bazen şaşırıyorum böyle karşıdan karşıya geçerken. Baktığımız ee, baktığımızda birazcık böyle eskiydi. Böyle rutubetli gibiydi. Hiç böyle bir ruh yok derdi resmen böyle. Ee, öyle baktık sonra hemen çıktık. Şimdi bugün bir tane daha randevu aldık. Ee, aramaya devam ediyoruz. Emlakçılardan emlakçılara şeyler de fark ediyor. Tavırlar da fark ediyor. Şöyle söyleyeyim bir tanesi böyle çok ha, resmi takılıyor böyle e, çok fazla böyle sallamıyor gibi yani ya ben mi tamam falan bu modda ya da başka bir evi beğeniyorsun falan üç gün sonraya falan randevu veriyor mesela diğeri daha şeydi daha güzel davrandı daha kurumsal davrandı e, telefonda konuştuk tam anlaşamadık e, İngilizce iyi bilmiyoruz dedik e, tamam ben size mail atarım dedi hatta mail atarken bile e, İngilizcenizin iyi olmadığını anlıyorum ''Bunu Google Translate'ten çevirebilirsiniz.'' diye böyle not bile yaz yazmış. Daha ne yapsın. Sonra mesela eve gittik, evde geldi bize dedi ki e ''İngilizce iyi bilmediğinizi biliyorum, e bana tekrardan sorun, ben de yavaş konuşacağım.'' falan dedi böyle. Evet, çok kibardı. O anlamda gerçekten e çok memnun olduk. Şimdi dedik, evle il ile alakalı yaşadığımız Muhtemelen problemler bu şekilde. Öğrenciler için şunu söyleyebilirim. Ee, mesela biz şu anda şey yapıyoruz, 6 aylık kirayı veriyoruz. Bundan dolayı bizden ekstra bir güvence istemiyor. Ama, çalıştığımız, çalışacağımız heh, için. Çalışacağımız için. Ama mesela e, garantör istiyor. Mesela 6 aylık vermediğin zaman garantör isteyebiliyor. Öğrenciler, Öğrenciler için falan. Mesela... Böyle bir şeyleri de var. Bunun yanı sıra... E, Düşünüyorum. Öğrencilere bayağı bir ev var bu arada. Baz... Öğrenciler zaten çoğu odada kalıyor. Evet. Burada oda sistemi çok gelişmiş. Yani paylaşımlı el... ev dedikleri. Hani bir evin bir odasını kiralıyorlar. Ortak alanları var. Yani öğrenciler için sıkıntı olmuyor ama tabii aileler için mümkün olmuyor bu sistem. Mesela bir de şey var hani çoğu şeyde kiralık ilanlara Öğrenciye kiralık falan deniliyor. Aramaya devam ediyoruz biz şu anda. İnternetten çok takip ediyoruz. Ee, o uygulamaların isimlerini falan Ben açıklama kısmına bir önceki videomda koymuştum. Şey de fena değil, Facebook'un Marketplace kısmı falan var ya Oradan da yeni ilanlar Görebilirsiniz. Oraya da bir göz geçirmekte fayda var. Evet, şimdilik bu video Bu kadar gelişmeleri tekrardan paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.